Merhabalar. 21-27 Ekim haftası astrolojik etkiler neler ve burçlara etkileri ne şekilde gerçekleşecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. E, 21 ve 27 Ekim haftasına geçmeden önce öncelikle kanalımda e, Kasım ayı burç yorumlarını paylaştığımı ve özellikle bu hafta içerisinde önem verdiğim 21 Ekim günü ile ilgili ayrıca bir video hazırladığımı belirtmek istiyorum. Bunun yanı sıra 2020'nin astrolojik gündemini belirten e, videomda hazır ve yayında. E, eğer ilk defa kanalıma denk geldiyseniz bu videoları izlemenizi de tavsiye ederim. Ve tabii ki e, daha çok içerik paylaşmam adına videoyu beğendiyseniz beğene tıklayıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi... E haftalık etkilere şöyle hızlıca bir göz atalım. Daha sonra burçlara olan etkilerine bahsediyor olacağım. E özellikle biraz önce belirttiğim gibi 21 Ekim günü yani haftanın ilk ilk günü oldukça önemli bir gün bugün gerçekleşecek olan Mars kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü arasındaki sert açının etkilerini ayrıca bir videoda paylaştım 21 Ekim 2019 Mars kara ay düğümleri videom şeklinde aratırsanız bulacaksınız neden bunu önemsedim çünkü biliyorsunuz 2019'un başından beridir önce burçlarda ciddi zorlanmalar ciddi dönüşümler ve kırılmalar var özellikle kuzey ay düğümünün yengeç ve güney ay düğümünün oğlak burcunda bulunmasından ve tutulma bu aksıda gerçekleşmesinden dolayı diğer önce burçlar olan koç ve terazideki her gezegenin yakın derecelere geldiği sıralarda karmik etkiler meydana geliyor. Yani ne demek istiyorum? Ee, bu derecelerde ve bu gezegenlerle açılar gerçekleştiği zaman özellikle haritalarımızda terazi burcunun Yengeç Burcu'nun ve Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu evlerle alakalı kontrol dışı olaylar çok da hesapta planda olmayan ekstrem durumlarla karşılaşabiliyoruz. Eğer haritamız olumlu destekliyorsa olumlu anlamda eğer haritamızdaki gezegen dizilimleri farklı ise bazen olumsuz olarak yorumlayabileceğimiz anlamlardadır. Ancak her ne olursa olsun o anda ne şekilde yorumlarsak yorumlayalım temel amacı bize ay düğümlerinin Mesajını algılayabilmemizdir esasında. Bu da ne demektir? Özellikle oğlak ve yengeç hakkında gerçekleşen ay düğümleri teması tamamlanmak üzere olan bu döngü. Bize biraz daha ailemize, yuvamıza, biraz daha... Kendi iş dünyamıza e, yönelmemiz gerektiğini hatırlatacak ve kariyer hayatımız olsun, iş hayatımız, toplum önündeki statülerimiz olsun, e, güç tutkumuz olsun bunlardan biraz daha uzak kalmamızı e, salık verecektir. Genel itibariyle tabii ki haritamızda temsil etmiş olduğu evler tam ters anlamında e, getirebilir. Şimdi yine 21 Ekim günü aynı gün içerisinde Venüs senetin arasında da güzel bir etkileşim var esasında. Bu kare açı biraz gerginlik getiriyor olsa da Venüs ve arasındaki bu güzel açı pazartesi gününü biraz daha etkilerini öfletecek gibi. Özellikle su grubunda olanlar yani yengeç, balık ve akrep burçları biraz daha bu süreçten olumlu etkiler alabileceklerdir burada Venüs Sennein arasındaki bu güzel etkileşimle beraber özellikle e, romantizmin e, ön planda olacağı sanatla ilgili meselelerin daha e, kolaylıkla ilerleyeceği ve insanlarla iletişimimizde daha uyumlu daha daha e, Sevecen, daha cana yakın bir tutum sergileyeceğimizi gösteriyor. Özellikle 16 derece akrep ve 16 derece balık burcunda gezegen dizilimleriniz söz konusu ise buradan daha olumlu şekilde etkilenebilirsiniz. Kimine parasal bir takım fırsatlar, kimine aşk, kimine ciddi ilişkiler, ortaklıklar, kimine sağlık, kimine kariyer konusunda şanslar, fırsatlar, hayalini kurmuş olduğunuz bir takım durumların gerçekleşmesi gibi ceryan edebilir yani iki etkili bir gün diyebiliriz pazartesi günü için devam ediyoruz 23 Ekim gününe geldiğimizde güneşin akrep burcu transitine başladığını görüyoruz güneş bir süredir biliyorsunuz terazi burcundaydı mars da orada dolayısıyla daha çok aslında ikili ilişkiler gündemdeken ikili ilişkiler güneşin ve marsın orada olmasından mütevellit. Biraz daha sert bir şekilde ilerliyor oldu yani biraz daha güç savaşlarına ego savaşlarına yönelik şekilde ilerler oldu ve tartışmalar artmış olabilir hayatımızda partner ilişkilerinde ortaklıklarda özellikle öfkeler restleşmeler sık sık tartışmalar, öfke nöbetleri geçirme gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir. Güneşin Akrep Burcu'nda transit ile beraber özellikle haritalarımızda Akrep burcunu temsil etmiş olduğu evlerle alakalı ilgi odaklarımız değişeceği gibi aynı zamanda daha derin e, duygular içerisinde olacağımız, e, daha mistik konulara, e, daha ortaklaşa gündemlere, zor meselelere eğilim göstereceğimiz, artık e, gündemimizin ikili ilişkilerden çıkıp kendi e, derinimizde saklı bilinçaltı kalıplarımız, psikolojik durumumuz, bununla beraber ailevi meseleler, miras, e, nafaka gibi önemli gündemlere söz konusu olduğu, eşin maddi durumu, ortakların geleceği gibi Başka insanların da dahil olduğu sorumluluklar ve zor meselelerle alakalı gündemlerimiz daha çok bir ay boyunca etkili olacağı benziyor. Aynı gün içerisinde 23 Ekim günü ayın Başak Burcu'nda transite başladığını görüyoruz. Aslında haftaya Ay Aslan Burcu'nda başlamıştık. Dolayısıyla biraz daha egosal gündemler söz konusuydu. Benlik kavramı hayatımızdaki gündemler hayatımızdaki insanlar ve bizim isteklerimiz arasındaki çelişkiler gündemdeydi. Ay Başak burcunda biraz daha tabii çok fazla rahat edemez. Takıntılı bir ruh hali. E, alır esasında ay Başak burcundayken özellikle sağlığımızla ilgili e, yeni adımlar atabiliriz diyete başlayabiliriz spora başlayabiliriz Bunun yanı sıra temizlik düzen organizasyon gibi işlerimizi halledebiliriz e, ancak düşüncelerimiz biraz takıntılı olabilir zihinsel olarak biraz huzursuz hissedebiliriz ay Başak burcunda olduğu günlerde Evet e, devam ettiğim zaman e, 25 Ekim günü Venüs'üste ve Plüto arasında e, güzel bir etkileşim e, görüyorum Plüto Oğlak Burcu'nda zaten uzunca bir süredir biliyorsunuz. Venüs de Akrep Burcu'nda. Güneşin de burada olması ile beraber artık Akrep Burcu temaları hayatımıza daha fazla dahil olmaya başlıyor. Ekim ayı burç yorumlarında detaylıca bahsetmiştim. Ancak Venüs ile Pürüt arasındaki bu etkileşim özellikle kalıcı, köklü, dönüşüm içeren yeni ilişkileri tetikliyor. Yani bu civarda 25 Ekim civarında hayatınıza giren yeni bir insan hayatınızda. Oldukça kalıcı ve hayatınızı dönüştürücü etkiye sahip olabilir. Sizin miladınız olabilir. Bu süreçte kuracağınız kontaklar, anlaşmalar, iş görüşmeleri, dediğim gibi ikili ilişkiler, karşınıza çıkan aşklar, ortaklık teklifleri artık konu her neyse. Haritanızın desteklemiş olduğu konu her neyse. Hayatınızı dönüştürecek, değiştirecek, yeniden tasarlamanızı sağlayacak etkilerle dolu bir şekilde hayatınıza girebilir. Özellikle 20 derece akrep burcu haritanızda hangi alanları temsil ediyor buradan yola çıkarak bir çıkarımda bulunabilirsiniz. 25 Ekim günü yine aynı şekilde gece saatlerinde ay artık Başak Burcu transitinden çıkıyor ve ay terazi Burcu'na geçiyor. Bu da demek oluyor ki 25 Ekim'den itibaren daha çok gündemimiz ortağımız, eşimiz ikili ilişkilerimiz, insanlarla kurmuş olduğumuz diyalog, insanların bizim hakkımızdaki düşünceleri gibi gündemler olacaktır. Düzen ve organizasyon kısmı hafta ortasında tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla 25 Ekim'den hemen hemen Haftanın sonuna kadar e, gündemimiz daha çok ikili ilişkiler olacağı benziyor. 27 Ekim gününe geldiğimizde ise Mars ile Satürn arasında bir sert açı söz konusu. Mars e, terazi burcunda Satürn oğlak burcunda 15 derecede bunlar e, kara açı gerçekleştiriyor. Yine haftanın başı bir sert açıyla başlıyor. Hafta sonu yine sert bir açıyla kapanıyor diyebiliriz. Ee, özellikle yine terazi ve oğlak aksında yine e, önce burçların aksında. E, bu hafta özellikle haftanın açılışı ve kapanışı e, koç, yengeç, e, terazi ve oğlak burçları için zorlayıcı olabilir. Çünkü eğer etkiyi hafta başında almıyorsanız hafta sonunda alma ihtimaliniz yükseliyor. Bu nedenle biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Mars Satürn arasındaki bu etkileşimde özellikle... Ee, öfkenize hakim saktır takdirde bir takım şeylerin kalıcı olarak değişme ihtimalini gösteriyor. Tabi haritalarımızdaki etkiye göre anlamlar değişecektir ama e, özellikle sakin ve sağduyulu olmamız gerektiğine aksi halde sonucunu öngöremeyeceğimiz ve kalıcılık vadeden, istikrar vadeden bir takım e, hoşlanmayacağımız değişiklikleri beraberinde getirebilir. Örnek veriyorum. Öfkenize hakim olamazsınız karşınızdaki insana ağır ve cümleler ağır cümleler sarf edersiniz ve o ilişkiyi koparırsınız patronunuza e, ani bir çıkışta bulunursunuz ve akabinde işinize son verilebilir gibi tabi farklı açıdan da yorumlanabilir. Ya da tam tersi olarak artık özgürlüğünüzün kısıtlandığı daraldığınız bunaldığınız alanlarda çok ciddi bir öfke patlaması yaşayarak artık hani prangalar üzerinizden attığınızı artık ne olursa olsun hani benden sonra tufan diye artık hiçbir şey umursamadan büyük bir öfke patlamasına kapılma ihtimalinizi de beraberinde getirir. Bunun yanı sıra kazalara da açık olabilir. Hem dil yarası hem trafik kazası yani küçük ev kazaları dahil kazalara da açık olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmakta yarar var. Mars-Satürn karşılığında özellikle gizli bir takım konuları ortaya çıkarabilir. Bilinçaltımızda kendimizi çok fazla harıpalamamızı ve eskiden beri süre gelen bizi rahatsız eden bir takım tabuların ortaya çıkışını tetikleyebilir bunlarla da yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Yani hafta sonu biraz daha derin, biraz daha zorlayıcı etkilerle kapanıyor gibi. E Tabii bunlar birkaç günlük etkiler. Özellikle önümüzdeki hafta bahsedeceğim Akrep Burcu'ndaki yeni ay ile beraber üzerimizden o ölü toprağını atacağız. Belki de sonlanmalar, belki de bitişler ee, bu yeniliklere başlayabilmek adınadır bu şekilde de değerlendirebilmek önemli Tabii her ne kadar e, bu etkilerin altındayken e, bu bakış açısındayken bunları değerlendirebilmek e, zor olsa da e, bunu 28 Ekim'deki yeni ay ile beraber bir, bir kısım atlatacağız gibi gözükmekte tabi yeni ay için ayrıca bir video hazırlayacağım. Ee, ve Aynı zamanda 27 Ekim günü gece saatlerinde e, ayın burç değiştirerek akrep burcunda transitine başladığını görüyoruz. Ay akrep burcundayken özellikle biraz daha derin konular, gizli konular, zor meseleler, ortaklaşa meseleler ve sorumluluklar gündemimizde olacaktır. Ancak bu artık önümüzdeki haftanın e, konusu. Önümüzdeki hafta e, burç yorumlarından, ayın akrep burcu yetkilerinden bahsediyor olacağım ki zaten akabinde bir yeni ay ile beraber e, haftayı Karşılıyor olacağız. Evet haftalık gündem yoğun e, hafta ortası organizasyon için düzenleme için planlama için oldukça uygun ve ikili ilişkilerle çözüm yolları bulabilmek adına ancak haftanın girişinde ve çıkışında e, zorlu bir e, kapı var diyelim girerken o kapıyı açıyoruz, çıkarken kapatıyoruz. Dolayısıyla kısa süreli etkilen ama bunlara karşı tedbirli olmakta fayda var diyorum. Evet, haftalık genel yorumlar bu şekildeydi. Şimdi hızlıca e, burçlara ilişkin yorumlardan bahsedelim ve Koç burcuyla başlayalım. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Bu hafta özellikle e, Kuzey Ay Düğümlerinin, Kuzey ve Güney Ay Düğümlerinin Mars ile yapmış olduğu sert açıyla haftayı başlatacağız. Dolayısıyla özellikle ilgili ilişkilerinizde ve kariyer hayatınızla alakalı bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. E, i̇lişkilerinizdeki sıkıntılar sizi fazlasıyla gelebilir, yorabilir ve burada e, gitmeniz gereken yol konusunda e, haftanın başlangıcında bir tercih yapmak mecburiyetinde hissedebilirsiniz kendinizi. Ancak aynı zamanda 8. eviniz ve 12. evinizdeki güzel etkileşimlerle beraber ruhsal olarak kendinizi daha iyi hissedeceğiniz hayallerinizi gerçekleştirme noktasına yeterli manevi enerjiye sahip olduğunuzu fark edeceğiniz bir süreç deneyimleyeceksiniz. Hafta sonuna doğru özellikle daha çok mistik konulara eğilim göstereceğiniz, zor meselelerinize kolay çözüm yolları bulabileceğiniz gündemler söz konusuyken haftanın son günü Mars ve Satürn arasındaki gergin açı tekrardan iki ilişkilerde zorluklar, kariyer hayatında bir takım e, sınırlar ve bir takım engellerle karşılaşmanızı tetikleyebilir. E, ancak hafta ortasına dediğim gibi zor meselelerinize güzel çözüm yolları yakalayabilecek ve kalıcı başlangıçlar kalıcı dönüşümler gerçekleştirebileceksiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Bu hafta özellikle haftanın başında daha önce 21 Ekim 2019 videosunda bahsetmiş olduğum Mars Ay düğümleri arasındaki zorlayıcı açıyla başlayacağız. E bu açı özellikle sizin iş hayatınız, günlük rutinleriniz noktasında bir kırılma noktası yaşayacağınızı, bir dönüm noktasına geldiğinizi belirlemekte. Hafta başında özellikle yeni bir yaşam yolu belirlemek, yeni bir düzen ve rutin belirlemek adına bir karar noktasına getirecek ani gelişmelerle karşılaşma ihtimalinizi yüksek görüyorum. Hafta ortasında Güneş'in Akrep Burcu'na geçişiyle beraber artık önümüzdeki bir aylık süreçte daha çok gündeminiz, ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikleriniz, ve uzun süreli ilişkileriniz olacaktır. Ve yine Venüs ile ve arasında gerçekleşen iyicil açıyla beraber özellikle ikili ilişkilerinizde 25 Ekim tarihinde e, ortak bir zeminde buluşabilme ve kalıcı dönüşümler, e, kalıcı iyicil adımlar atma imkanını yakalayabileceksiniz. Haftanın son günü ise Mars'la Satürn'ün arasında bir sert açıyla haftayı kapatacağız. Bu da yine özellikle sizin eğitim hayatınız, günlük iş rutininiz, üzerinizdeki sorumluluklar yapmanız gereken görev listesiyle alakalı sizi biraz kısıtlayabilir, sınırlandırabilir, bu şekilde hissetmenizi sağlayabilir. Ancak bunlar birkaç günlük etkilerdir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer dolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu hafta özellikle haftanın başlangıcında 21 Ekim 2019 videomda bahsetmiş olduğum Mars'ın ay düğümleri sert açısıyla haftayı açacağız. Dolayısıyla biraz gergin ve biraz kontrol düşü durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle ortaklaşa gelirler noktasında yaşamış olduğunuz, geçtiğimiz son bir buçuk yıl boyunca yaşamış olduğunuz sıkıntıları tekrar hatırlatacak gerilimler deneyimleyebilirsiniz bu hafta başlangıcında. Ancak kısa süreli vadesi kısa sürecek etkileşimler ama size tekrardan ay düğümlerinin mesajını vermeye çalışabilir. Hafta ortasına doğru geldiğimizde güneşin akrep burcu transitine geçiş yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla daha çok gündeminiz, iş hayatınız günlük rutinleriniz olacaktır önümüzdeki bir ay boyunca. Ve haftanın ilerleyen tarihlerinde venüs ve pürüt arasında güzel bir etkileşim var. Bu da özellikle genelde Günlük işlerinizi daha rahat bir şekilde devam ettirebileceğinizi sağlığınızın daha iyiye doğru gittiğini gösteren bir etkileşim olacaktır. Hafta sonunda ise Mars'ın Satürn'e sert bir açısı var. Bu da özellikle çocukları olan birikizler burcuysanız çocuklarınızla gerilimlerle yol açabileceği gibi kısa süreli flörtleri olanların kalıcı bitişler, sonlanma kararları alabileceğini göstermekte. Ve biraz keyifsiz bir hafta kapanış yapacağınıza, etrafınızdaki prangalar, özgürlüğünüzü kısıtlayan durumlarla, lardan dolayı oldukça gergin hissedeceğinizi. Gösteriyor Ama hafta ortasında dediğim gibi günlük işlerinizi güzel bir şekilde planlayabileceğiniz şanslar ve fırsatlar var. Hafta başına ve hafta sonuna dikkat etmekte fayda var. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler. Büyük selam Burcu Yengeç olanlar. Bu hafta özellikle 21 Ekim 2019 videomda bahsetmiş olduğum Mars'ın ay düğümleriyle olan sert açısıyla haftayı açıyor olacağız. Dolayısıyla zaten siz biliyorsunuz kuzey ay düğümü bir Süredir burcunuzda ve tam karşıdan güney ay düğümü ve aynı zamanda Plüto ve Satürn'den e, uzunca bir süredir 2019'un başından beridir özellikle sert açılar alıyorsunuz e, dönem dönem. E, bu da aslında bir benzeri diyebiliriz. E, terazi burcunda bulunan Mars ve burcunuzdaki kuzey ay düğümüyle sert bir ölçü gerçekleştirecek. Bu da özellikle sizi hangi alanlarda etkileyecek ailevi konularda biraz daha dikkatli olmanız gerekecek. Aileniz, eviniz, ebeveynlerle olan ilişkileriniz konusunda kontrol dışı durumlar yaşanabilir. Öfkenize hakim olmanızı tavsiye ederim özellikle bu tarz yolaklar içerisinde kalırsanız ve ev alımı, satımı, taşınma gibi gündemleriniz varsa da aceleci davranmamanızı tavsiye ederim. Hafta ortasına doğru güneşin akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu da daha çok gündeminizin çocuklar olan bir yengeç burcuysanız çocuklarınız hayattan almış olduğunuz keyif, neşe riskli yatırımlar, sanat ve eğlenceli aktivitelerle geçireceğiniz bir ayın başlangıcı olduğunu gösteriyor. Ve yine hafta sonuna doğru venüs söpürütü arasında güzel bir etkileşim var. Bu da özellikle Biraz daha e, hayata bakış açınızı değiştireceğiniz, ikili ilişkilerdeki sorunlara, e, çocuklarla, aileniz olan sorunlara farklı bir bakış açısı geliştireceğiniz. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız da e, ciddi sermaye koysanız dahi e, getirisi fazla olan işlere kalkışabileceğiniz ve bu işin hayatınıza çok ciddi bir dönüm noktası getirebileceğiniz göstermekte. Haftanın son günü ise Mars Satürn arasında sert bir açı var. E bu tabi yine ailevi meselelerde sizi e, biraz e, öfkelendireceğe benziyor. Dediğim gibi hafta başında ve hafta sonunda bu etkiler altında olduğunuz için bu hafta özellikle ev alımı, satımı, taşınma, ebeveynlerle olan ilişkileri yeniden düzenleme gibi gündemlere biraz daha geri plandan katılırsanız mantıklı olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu hafta özellikle 21 Ekim 2019 videomda bahsetmiş olduğum Mars'ın ay düğümleriyle olan açılarıyla haftayı açacağız. Dolayısıyla biraz zorlayıcı bir etkileşim var. Her ne kadar ünlü üstlerinin arasında güzel bir e, açıda aynı gün içerisinde gerçekleşiyor olsa dahi. E, sevgili aslanlar e, bu etkiyi özellikle siz üçüncü evinizden alıyor olacaksınız. Dolayısıyla e, yakın çevre ilişkileriniz, iletişim tarzınız, kardeşleriniz, kardeş gibi görmüş olduğunuz kişilerle olan e, kontaklarınızda e, sert tutumlar sergilemeniz e, aleyhinize e, sonuçlar getirebilir, kontrol dışı durumlar getirebilir. Buna karşı tedbirli olmakta fayda var. 23 Ekim günü Güneş akrep burcuna geçiş yapıyor. Bu da demek oluyor ki artık önümüzdeki bir ay gündeminiz, eviniz, aileniz, yuvanız, ebeveynleriniz, evle alakalı işlemler olacaktır. 25 Ekim günü venüs ve pürüt arasında güzel bir etkileşim var. Özellikle e, taşınma, ev alma, satma, evle alakalı değişimler yapma, bebeğinlerle ilgili problemlerle e, ilgili çözümle yolları bulma gibi gündemleriniz varsa kalıcı çözümler bulabileceğiniz, kalıcı adımlar atabileceğiniz güzel bir etkileşim beraberinde getiriyor olacak. Hafta sonunda 27 Ekim'de Mars Satürn arasında sert bir açı var. Bu da özellikle iletişiminizde, yakın çevre ilişkilerinizde e, kırıcı olmamak adına fazla içselleştirmemeyi tavsiye ediyor olacaktır özellikle yaşamış olduğunuz problem ve sıkıntıları. Bu süreçte iş hayatınızı, günlük rutinlerinizi ve sorumluluklarınızı yakın çevre ilişkilerinize taşımamanız gerekiyor ve doğru iletişim yollarını iş hayatında da kullanmış olduğunuzu gerçekten Kullanmış olduğunuz özellikle emin olmanız gerektiğini gösteriyor. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Bu hafta özellikle 21 Ekim 2019 videomda bahsetmiş olduğum Mars ile ay düğümleri arasındaki zorlayıcı açıyla haftayı açıyor olacağız. Mars terazi burcunda sizin ikinci evinizde olacak ay düğümleri istebiliyorsunuz. 2019'un başından itibaren sizi e, yengeç ve oğlak aksında fazlasıyla yordu. Özellikle bu hafta başlangıcında maddi olarak bir takım sıkıntılar, e, ekstra giderlerle alakalı can sıkıcı durumlar yaşayabilirsiniz ve bunlar tadınızı kaçırabilir. Ancak birkaç gün boyunca etkili olacak durumlardır bunlar. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu transitine başlayacak. Güneş 3. evinizle hareket edecek. Dolayısıyla artık gündeminiz bu haftadan itibaren parasal konular, özgüven, özdeğer sahip olduklarınızla alakalı değil. Artık önümüzdeki süreç yakın çevre ilişkileriniz, iletişiminiz, kısa seyahatleriniz, eğitim hayatınız, zihinsel faaliyetleriniz olacaktır. 25 Ekim günü ise Venüs ve arasında güzel bir etkileşim var. Bu da Özellikle yakınlarınızdaki kız kardeşler veya kardeş gibi gördüğünüz bayanlardan alacağınız güzel haberlerin sizin hayatınıza getireceği, olumlu, keyifli hale temsil edebileceği gibi. Belki kardeşinizin çocuk sahibi olması, belki hayatınıza girecek yeni insanlarla beraber daha keyifli, daha eğlenceli ortamlar yakalayabileceğiniz destekleyici etkileri göstermekte. 27 Ekim günü ise Mars Satürn arasında sert bir açı var. Bu da özellikle sizi hangi alanda etkiliyor? Özellikle bu süreçte riskli yatırımlarınız varsa bunlarla alakalı can sıkıcı durumlarla karşılaşma ihtimaliniz yükseliyor. Belki kendi yeteneklerinizle güvenerek bir işe kalkıştınız ve bundan tam anlamıyla başarı elde edemediğinizi düşünüyorsunuz. Bunlar sizi geliyor olabilir. Bu hususlara karşı dikkatli olmakta. Fayda görüyorum. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta özellikle 21 Ekim 2019 videomda bahsetmiş olduğum Mars Ay düğünleri arasındaki sert açıyla Başlangıç yapıyor olacağız. Mars burcunuzda sevgili teraziler. Ay düğümleri ise çok alışkın olduğunuz yerlerde köşe noktalarınızda 4. ve 10. ev aksında. Dolayısıyla burada özellikle 2019 yılının başından beri zaman zaman sınandığınız alanlarda bu hafta tekrar bir sınanma, bir sınav veriyor olabilirsiniz haftanın başlangıcında birkaç gün boyunca kariyeriniz, geleceğiniz, mevcut mevcut şartlarınız, aileniz, olan ilişkileriniz, mevcut konumlar, bunlarla alakalı çelişkiler, bunlarla alakalı gerginlikler sizi fazlasıyla yorabilir, yıpratabilir. Tekrardan o hani geçmişte 2-3 ay aralarla yaşamış olduğunuz deneyimler tekrar size hatırlatılabilir. Ancak birkaç günlük etkiler ve etkileri geçici olacaktır. 23 Ekim günü ise Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki bir ay boyunca artık gündeminiz, kazanımlarını sahip olduklarınız, maddi manevi değerleriniz sahip olduğunuz ve har harcamaya e, muktedir olduğunuz e, konularla alakalı gündemler e, gerçekleşecek demektir. 25 Ekim'de ise Venüs ile ve arasında e, güzel bir etkileşim var. Bu da e, özellikle e, hangi alanlarda sizi belki ailevi konularda e, ciddi bir e, destek gelebilir hayatınıza. Belki e, bir Miras kalabilir, belki bir ev alımı satımı gibi gündeminiz vardır. Bunlardan destekler görebilirsiniz. Veya çok uygun fiyata aradığınız evi bulabilirsiniz. Ailenizin arkanızda manevi olarak duruşuna şahitlik edebilirsiniz gibi. Birden çok alternatifi ve yorumu olan bir durum. Güzel ancak destekleyici bir gökyüzü etkileşimi olduğunu belirtmek isterim. 27 Ekim tarihinde ise Mars Satürn arası sert bir açıyla haftayı kapatacağız. Yine burcunuzdaki Mars ve Oğlak burcundaki Satürn. Özellikle burada da ailevi ilişkilerde e, size sınır koyduğunu düşündüğünüz, sizi daralttığını düşündüğünüz gündemlere e, öfkeyle tepkiler verme ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz. Kırıcı olmamaya, ipleri koparmamaya gayret gösterirseniz e, durumu daha iyi bir şekilde idare edebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar bu hafta haftanın başlangıcında daha evvel 21 Ekim 2019 videomda bahsetmiş olduğum Mars ile Ay düğümleri arasındaki sert açıyla başlayacağız. Ee, Mars terazi burcunda 12. evinizde ay düğümleri yengeç geç ve oğlak haksında 2019 başından beri alışık olduğumuz şekilde. Bu da özellikle hafta başında biraz uykusuzluk, e, huzursuzluk, e, içten içebilinçaltı e, kalıplarının geçmiş pişmanlıkların tekrardan gün yüzüne çıktığı e, zorlayıcı etkilerle dolu olabilir sizin için birkaç gün boyunca ancak bunlar geçici etkilerdir bu hafta içerisinde başlayıp bitecek etkilerdir 23 Ekim gününden itibaren ise Güneş burcunuza geçiş yapıyor bu da artık sizin zamanınızın geldiğini gösteriyor sevgili akrepler önümüzdeki bir ay boyunca daha çok parlayacağınız bu özellikle Eylül ortasından itibaren yaşamış olduğunuz içsel muhasebe ve dinlenme arınma zamanının sona erdiğini gösteren bir etkileşim olacak. Dolayısıyla artık biraz daha sosyalleşeceğiniz, biraz daha toplum önüne çıkacağınız bir süreç başlıyor olacak sizin adınıza. 25 Ekim'de ise Venüs ve Pürüt arasında güzel bir etkileşim var. Venüs'te burcunuzda, parlıyorsunuz, ön plandasınız. E, hayatınızda e, özellikle dikkat çekici bir e, Kişilik sergiliyorsunuz ve burada kullanmış olduğunuz iletişim dili, kullanmış olduğunuz üslup, kurduğunuz kontaklar konusunda gerçekten bir sıfır öndesiniz diyebilirim. albenisi olan bir tutum sergiliyorsunuz. Özellikle 25 Ekim günü de bu alanda dönüşüm getirecek anlaşmalar, dönüşüm getirecek imzalar noktasına sizi destekliyor olacak. 27 Ekim gününe geldiğimizde ise Mars Satürn arasında sert bir açı var. Bu sert açı özellikle yine tekrardan ee, geçmişle alakalı meseleleri gündeme getirebilir ve sizde e, öfke patlamaları pasif agresif durumlar e, sergilemenize neden olabilir. Bu durumları atlattığınız takdirde yani haftanın başını ve haftanın sonunu atlatabildiğiniz takdirde güzel bir hafta ortası sizi bekliyor olacak sevgili akrepler. Umarım güzel bir hafta geçirirseniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim hoşçakalın. Merhaba sevgili yerler ve yükselen burcaya olanlar bu hafta özellikle 21 Ekim 2019 videomda bahsetmiş olduğum ee, Mars fay sert açısıyla başlıyoruz haftaya. Dolayısıyla e, biraz daha e, karmik etkiler ve kontrol dışı etkiler hakim olacaktır. E, Mars terazi burcunda sizin 11. evinizde özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla alakalı hiç hesapta olmayan yeni gelişmeler e, yaşayabilirsiniz ve bir takım arkadaşlıklarla alakalı sıkıntılar ve tecrübeler edinmek durumunda kalabilirsiniz. 23 Ekim tarihine geldiğimizde Güneş Akrep Burcu'na geçiyor ve bu da demek oluyor ki önümüzdeki bir ay boyunca özellikle biraz daha dinlenmek isteyeceğiniz, biraz daha gözlemde kalmak isteyeceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. 25 Ekim tarihine geldiğimizde Venüs ve Brut arasında iyicil bir destekleyici etkileşim var. Bu da özellikle parasal anlamda sizin özgüveninizi e, tekrar ayağa kaldıracak özgüveninizi yükseltecek e, yeni şanslı gelişmeleri beraberinde getirmekte. Hafta sonunda ise 27 Ekim gününde ise maalesef Satürn arasında sert bir açı var. Gergin bir açı var. Bu da özellikle iletişiminize e, girmiş olduğunuz sosyal çevrelerde iletişimde de dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. ve Arkadaşlıklarınızla bilhassa parasal muhabbetlere girmemeniz gerektiğini göstermekte ve kariyer beklentileri konusunda da hedefinizi çok yüksekte tutmamanız gerekiyor. Umarım Güzel bir hafta geçirirseniz, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar yükselen burcu oğlak olanlar. Haftaya özellikle 21 Ekim 2019 videomda bahsetmiş olduğum Mars ve Ay düğümlerinin sert açılarıyla başlıyoruz. Bu da özellikle sizi fazlasıyla etkileyecek sevgili oğlaklar. Çünkü 2019 yılının başından beri ciddi bir dönüşüm, değişim. Evrim sürecinden geçiyorsunuz terazi burcunda bulunan Mars'ta tepe noktanızda bulunduğu için Geleceğinizle ilgili kararlar alırken kontrol düşü yaşayacağınız durumlar özellikle üstlerinizle, patronlarınızla ve belki ebeveynlerinizle tartışmalara, öfke problemlerine yol açabilir. Burada aşırı rekabetçi ve hırslı olmamaya ve olayları değerlendirmeye çalışmaya, mesajı anlamaya çalışmaya gayret göstermelisiniz ki süreci daha iyi yönetebilirsiniz. 23 Ekim tarihine geldiğimizde Güneşin Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu da özellikle önümüzdeki bir ay boyunca gündeminizin kariyer gelirleri, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız olacağını göstermekte. Demek ki artık kariyer hayatınızla ilgili yaşamış olduğunuz gelişmelerden sonra biraz daha toplum önündeki rolünüze bakıyor olacaksınız önümüzdeki bir ay boyunca. 25 Ekim tarihine geldiğimizde ise Venüs ile Pürüt arasında güzel bir etkileşim var. Burcunuzdaki Pürütü ve Akrep Burcundaki Venüs özellikle kariyer gelirleri, kariyer ünvanları noktasında size şanslar ve fırsatlar getirebilir. Toplum önünde daha çok seçilen ve fark edilen bireyler olma ihtimalinizi artırmaktadır. Hafta sonuna geldiğimizde ise Mars Satürn arasındaki sert açıyla haftayı kapatacağız. Bu da yine hafta başında olduğu gibi. İş hayatınızda geleceğiniz noktasında aşırı hırslı olmanız olma halinde özellikle karşınıza çıkabilecek engeller noktasında sabır gösterme noktasında sizi zorlayabilir. Sabırsız hissedebilirsiniz. İstediğiniz hemen olsun ve önünüzdeki bürokratik engeller olabilir, kişisel engeller olabilir. Bu engellere takılma noktasında oldukça gergin hissedebilirsiniz kendiniz. ama bunlar geçici ve birkaç günlük etkilerdir. Hafta başını ve hafta sonunu idare edebildiğiniz sürece güzel bir hafta ortası sizi bekliyor olacaktır. Umarım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 Ee, bu hafta özellikle daha evvel bahsetmiş olduğum 21 Ekim 2019 videomda bahsetmiş olduğum Mars'ın ay düğümleriyle sert açısıyla haftayı başlatıyor olacağız ee, Bu da sizin dokuzuncu evinizde meydana gelecek ee, bu demek oluyor ki aynı görüşte olmadığınız aynı fikirleri paylaşmadığınız kişilerle yaşamış olduğunuz e, kırılma noktaları tekrar yükselebilir. eğitim hayatına devam eden bir kova burcuysanız bu alanlarda bir takım kontrol dışı durumlarla karşılaşıp e, birkaç gün boyunca keyifsiz durumlarla uğraşmak e, mecburiyetini de hissedebilirsiniz kendinizi. 23 Ekim tarihinde ise Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Yani sizin tepe noktanıza bu da artık e, önümüzdeki bir ay boyunca daha çok parlayacağınız, daha çok göz önünde olacağınız, kariyerinize, geleceğinize, toplum önündeki statünüze önem vereceğiniz bir sürecin başladığını göstermekte. 25 Ekim tarihine geldiğimizde ise Venüs ve Plüt arasında e, güzel bir etkileşim gerçekleşiyor olacak. Özellikle e, bu noktada e, gelecekle alakalı endişeleriniz, kaygılarınız e, acaba olur mu olmaz mı diye düşünmüş ve tereddüt etmiş olduğunuz konularla alakalı çok ciddi bir dönüşüm. E, hızlı bir dönüşüm, kayıp olarak e, görmüş olduğunuz şeylerin size e, kazanç olarak geri dönmesi gibi e, güzel gelişmelerle karşılaşma ihtimalinizi artırmakta. E, hafta sonunda 27 Ekim gününde ise Mars ile Satürn arasında tekrar sert bir açı meydana gelecek. E, bu da özellikle hafta başındaki bu gerilimli e, enerjileri, eğitim hayatınız ve yaşam görüşünüzle ilgili sınırlandığınızı düşündüğünüz konuları tekrardan gündeme getirebilir. Ancak hafta ortası oldukça güzel hafta başını ve hafta sonunu yönetebildiğiniz sürece umarım güzel bir hafta geçirirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim hoşçakalın Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar bu hafta özellikle 21 ekim 2019 e, tarihli videomda mars ve ay düğümlerinin e, sert açısını, tert açısından bahsetmiş olduğum videomda e, ki etkilerle başlıyor olacağız Biliyorsunuz 2019'un başından beri e, ay düğümleri, yengeç ve oğlak aksında ve bizi belli alanlarda hep e, sınırlandırdı ve Mars terazi burcunda bir müddettir. Terazi burcunda bulunan Mars'la beraber özellikle pasif agresif hissedeceğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Ortaklaşa gelirler, parasal konular, nafaka, borç, e, miras gibi konular, zor meseleler, e, bilinçaltı problemleri gibi oldukça kapsamlı bir alanda yani 8. evde gerçekleşecek olan bu kontrol dışı durum sizi fazlasıyla bunaltabilir, Sorumluluklar üzerinize yüklenmiş hissedebilirsiniz ve gergin hissedebilirsiniz bu süreç içerisinde. Ancak bunlar birkaç günlük süreçlerdir. Sadece 2019'un mesajını anlamaya çalışırsanız daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. 23 Ekim günü ise Güneş Akrep Burcu'ndaki trensine başlıyor. Bu da demek oluyor ki artık önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz daha ziyade... Eğitiminiz, eğitim hayatınız, kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlar, seyahat planları, uzaklarla alakalı gündemler olacaktır. 25 Ekim tarihine geldiğimizde ise Venüs Söpürüt arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bununla beraber artık biraz daha... E, sosyalleşeceğiniz, biraz daha e, seyahatlere çıkmak isteyeceğiniz, yeni tanışacağınız insanlarla kaynaşmak, yeni kişiler keşfetmek, yeni kültürler tanımak isteyeceğiniz bir süreç başlıyor demektir. Oldukça şanslı ve size dönüşüm getiren etkileri beraberinde barındıracaktır. 27 Ekim tarihinde ise Mars'a ve Satürn arasında sert bir açı var. E, bu açı özellikle hafta başındaki etkilere benzer e, enerjileri tetikleyebilir. Burada... Hayalleriniz noktasında, arkadaşlıklarınız noktasında yaşamış olduğunuz sıkıntılar... Önünüzde konduğunuzu düşündüğünüz engellerle alakalı gerilimler ve gerginlikler yaşayabilirsiniz. Özellikle birden fazla sorumluluk üzerinize yüklenmişse ve başkalarının sorumluluklarınız da üzerinizde hissediyorsanız, artık bunları üzerinizden atmak için öfke patlamaları şeklinde kendinizi gösterebilirsiniz. Belki de bunu bu şekilde deneyimlemeniz gerekiyordur. Ancak birkaç gün boyunca tabii ki can sıkıcı hisset, yani canınızı sıkabilir bu durumlar. Ancak hafta başı ve hafta ortasını yönetebildiğiniz takdirde. Ee, hafta başını ve hafta sonunu yönetebildiğiniz takdirde hafta ortası oldukça e, güzel bir şekilde destekleyici bir şekilde kendisini gösterecektir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu haftalık yorumlar bu şekildeydi. Hafta başındaki karmik etkilerle hafta sonundaki etkiler birbirine benzer şekilde cereyan edecek olsa da güzel bir hafta ortası bizleri bekliyor. Ancak hafta başı ve hafta sonu da tabii olumsuz yorumlar yapmak çok doğru olmayacaktır. Aslında bunlar bize o noktaya getiren yaşamamız gereken gelişmelerdir. Ancak tabii ki günlük akıştan da bahsetmem gerekiyor tedbirli olmak açısından. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız veya aşağıda yeni video fikirleriyle ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşçakalın.